Ki hiçbir sorunu olmayan az önce söylediğiniz gibi her gün olmasa da her ay psikoloğa gelen kişi ne gibi kazanımlar elde edebilir? Cidden çok merak ediyorum. Yani bir kişi size ömür boyu aylık görüşmelere, eğitimlere veya profesyonel danışmanlığa gelse ne olur? Valla hocam şu anki toplumumuzda %80-85 yani elimde istatistiksel bir değer yok ama gelen danışanlardan e, kendi danışanlarımdan içinden yaptığım kendi istatistiklerimde erkeklerin çoğunda erken boşalma sendromu var ve herkes bunu bir kader olarak kabulleniyor. Oysa bu yaşam kalitesini o kadar çok düşüren bir unsur ki hı? Evet. bu 12-13 seanslık bir programla yeniden yapılandırmayla Gerçekten sınırsızlığa ulaşılabilecek bir yol varken neden bu yolu hiç kullanmıyorlar ve kadermiş gibi sonra da diyorlar ki evliliklerimizde mutlu değiliz. Eşim mutlu değil. Doğru eşi nasıl mutlu olsun ki? Hı? O yüzden konu çok. Psikolojinin e, kapsadığı konu, çocuğunuz konu, kendiniz konu, eşiniz konu, Hı? Aynı düşünceleriniz yaşamın. konu, evet. evet seçimleriniz konu. Evet evet. Meslek seçimleri bir konu. Her şey. Motivasyon. Evet. Hı? Yataktan dışarıya çıkmak için bir gerekçe oluşturmak da hı? hayata her gün yeni çengeller atmalıyız ki hayata tutunabilelim. Libido enerjimiz yükselsin. Ama artık yapacak bir şeyim yok. Hı? Öğrenmeye de ihtiyaç duymuyorum. Ben oldum. Sen olduğun gün çürümeye de başladığın gündür. Ben hiç oluşamıyorum. Ben her gün Gerçekten kendimi stajyer gibi hissediyorum. Bu kadar bilginin karşısında ben kendimi inanın bana tüm samimiyetimle kocaman bir cahil olarak görüyorum. Çünkü sadece bildiğimden ibaretim. Bilmediklerim o kadar çok ki. Ama en azından ben bunu kendimden esirgemiyorum. Diyorum ki ben elimden geldiğince her gün yeni bir şey öğreneceğim. Biliyor musunuz son çıkan Alzheimer'la baş etme yöntemleri. Erken bunama. Şimdi artık yaşam boyu öğrenme diye bir kavram çıktı. Beyin gerçekten her gün yeni bir şey öğrenirse beyin hücreleri yenilenmeye devam ediyor. Bu Amerika'da çok son çıkan makalelerde gördüğümüz bir gerçek. Yani erken bunama uğramak istemiyorsak beynimizi çalıştıracağız. Nasıl şu kaslarımızı çalıştırdığımız zaman kaslarımız gelişiyorsa beynimizi de çalıştırırsak beynimizdeki hücreler de yenileniyor ve hep genç kalıyor. Evet. Değerli hocam, hakikaten soluk soluğa bir program oldu. Ee, bahsettiğiniz konuları ve ba detaylı bir şekilde bahsedemediğiniz konuları da sonraki programlarında sizi konuk etmek isterim. Değerli seyirciler, bir kez daha soluk soluğa, heyecan dolu Doktor Ekrem Çunfa'yla yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, huzurla kalın, psikologlarla kalın.